Şimdi sizin sorularınıza geçeyim arkadaşlar. Sizin sorularınız hani böyle toptan hani kısa kısa sorular sormuşsunuz. Kolay cevaplayabileceğim sorular sormuşsunuz. Onlar için de böyle bir hani bilgi paylaşayım sizlerle. Arda diye bir arkadaş Gixler 1000 için Belco Alfire basit kalır mı? Yani Belco Alfire şu gördüğün gibi Arda. Hani polikarbon bir yapıya sahip. Hani düştüğün zaman ne kadar korur? Orta düzey bir korumaya sahip. Polikarbon olduğu için e, hani belirli bir çarpma seviyesine sahip. O yüzden de hani benim e, önerdiğim en azından e, hani bütçen ona uygunsa e, birazcık daha üstüne çıkabilirsen çok daha iyi olur. E, o yüzden de hani LS100'nin e, FF397'sini alabilirsin, e, Vektör Evo'sunu alabilirsin. O, o kasları zaten hani şurada paylaşacağım. E, onların hani detaylarını falan ben zaten paylaşmıştım daha önceden de. O yüzden tekrar tekrar tekrarlamıyorum linklerden hani bütün detaylarına, bütün yazılarına bakabilirsin. Şarkım kaslarını önerebilirim. Şarkım kasları da Steelwolf 2 diye geçiyor. Bu kaslardan alabilirsin. Bu kaslar e, hani ortalama bir sessizliğe sahip ve ortalama bir e, kabuk yapısına sahip. E, tabii ki hani daha önceden e, tanıttığım için tekrar tekrar tanıtmıyorum. İyi e, iyi bir havalandırması var. Orta düzey bir sessizliği Balco Alpha alacağına. Shark'ın ee, e, Skivol 2'sini alabilirsin, Ridil'ini alabilirsin. Ee, tabii hani ben daha iyi bir kask almak istiyorum dersen Tabii ki Shoei NXR'a, Shoei QS'le, Shoei GT Air'a bakabilirsin. Hani GXR 1000'de e, hızlı bir motor. Düştüğünde seni koruyabilecek bir kask en azından bir iyi olmalı. Çünkü hani tri trikompozit bir yapıya sahip. Tri kompozit olan kasklarda en azından çarptığı zaman belirli bir esneme, belirli bir dayanıklılık ve belirli bir sürtünme dayanıklılığına sahip. E, o kasklar çok daha iyi olacaktır. Bel kasklar e, o kadar iyi korumayacaktır. E, o yüzden de hani sana bel kask iyi midir dersen e, orta düzey çok iyi diyemem. E, o yüzden de e, çok da fazla GXL 1000 için önermiyorum. CBR, Eren diye bir tane arkadaş CBR 125 için giyim önerileri istemişti. E, o giyim önerilerini daha önceden ben paylaşmıştım. CBR 125 içinde, e, 250 içinde, 600 içinde, 1000 içinde e, aslında hani gerçekten iyi giyinmek gerekiyor. Çünkü hani CBR 125 sanırım yeni bir kullanıcısı e, veya işte hani belirli bir düzeye kadar kullandın. CBR 125'e geçmek istedin. Bu geçişte seni çok daha iyi koruyabilecek, spor sürüşe uygun kıyafetler almam çok daha iyi giyinmen gerekiyor. Çünkü CBR 125 bir süpersport Süper makine. Süpersport makineler gerçekten ee, hani torku da, gücü de, e, diğer konuturlardan, scooterlardan yani 125'lik scooterlardan en azından çok daha fazla veya 100'lük, 50'lik makine gibi değiller. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Eğer bir yeni başlayansa çok daha iyi giyinmelisin. Orta düzey değil, biraz daha üst düzey bir şeyler almaya çalış. Sen de demişsin zaten 3000 liraya. Yani bence şöyle bir şey yap, LS2'nin e, e, LS2 e, en azından vektörü EVOS'uyla başla. O Vector bu da beraber üstüne Venom'un kargo modelini al. Venom'un veya Vexo'nun sport eldivenlerinden bir tanesini al. Üstüne gideceğin Venom kargo modeli çok daha iyi olmayabilir, sport suçları da çok iyi olmayabilir. Matlanın bir deri montunu alabilirsin veya işte farklı bir mont alabilirsin. Ben linklerini açıklama kısmına yazacağım zaten. Diğer bir soru da Hakan sormuş Zincir kilit Abus'un magimi mi? Magi elimizde olmadığı için onun hani detaylarını bilemiyorum Zincir kilit için Abus olabilir Abus da şu var Abus içinde bunu önerebilirim Abus bu City Chain 1010 diye geçiyor 140 santimlik bir tane kilittir Benetli bir kilittir Granit yapıya sahip olduğu için de Gerçekten iyidir. Bence Abus olabilir. Abus'u alabilirsin. Fiyatlarının e, uygun fiyatlı olanları, farklı fiyatlı olanların hepsini zaten linklerde belirteceğim, paylaşacağım. Umarım bu dediklerim yardımcı olmuştur arkadaşlar. E, hepinize iyi sürüşler. Görüşmek üzere.